Herkese merhaba, ismim Sercan Bicek. Bugün sizlere Sehat Kuplanın Creo 8 üzerindeki demosundan bahsedeceğim. Bu demo üzerinde Model Based Definition ve Gradient Adviser konularına değiniyor olacağız. Öncelikle modelimizi burada karşımıza açıyoruz. Modelimizi karşımıza getirdiğimiz andan itibaren burada View Manager içerisinde bulunan Display Command diyorsa karşımıza getiriyoruz. Bu koluçukla beraber alt tarafta Tablarımız oluşuyor ve bu tablarımız içerisinde bir takım bilgiler yer alıyor. Bu tablarımız içerisinde özellikle embedded tarafındaki yönetim sistemimizin görüntülenmesi beraber bir takım firmamıza ait standartları burada ekranda not olarak tanımlayabiliyoruz. Doğrudan burada başlıkları geçişler sağlayarak bakın burada her bir başlık için bilgiler yer alıyor. Doğrudan burada dizayn Signatures ile alakalı bilgiler yer alıyor. Burada malzeme bilgisiyle ile ilgili bilgiler yer alıyor. MBD ile ilgili notlar burada yer alıyor. Ve buradaki datum, ölçülendirme ve geometrik semboller burada karşımıza geliyor. Burada en sonunda tabii biz de kendimiz yeni bir başlık oluşturacağız. Şimdi bu başlık oluşturabilmek için E-Rotate başlığına geliyorum. E-Rotate başlığına gelmeyen öncesinde çok kısaca NBD değinmiş de değmiş olayım. Özellikle Model Based Technician diye bahsettiğimiz yapı e, teknik resim ihtiyacını olabildiğince burada azaltarak e, ölçü kayıplarını önüne geçerek model üzerinden ölçü tanımlaması gerçekleştirme imkan sağlayan aslında günümüz teknolojisinde önemli yere sahip bir kavram diyebiliriz. Burada bir çalışma kendimizi de gerçekleştiriyor olacağız. Yeni bir başlık oluşturuyorum burada. Yeni bir başlık oluşturduğum anlayıcılarının burada ismini giriyorum. Buraya kendime uygun bir isim burada basıyorum. uygun. Standardıma uygun isim biriktikten sonrasında burada button başlığına geliyorum. Button başlığına geldikten sonrasında ben burada mutlaka ki özelliklerimi buna göre yapmam gerekiyor. Sonrasında gelip burada ilgili görüşüme gelerek burada bir not tanımlaması yapacağım. Not tanımlaması için bakın yukarıda not alanı doğrudan karşınıza geliyor. Ve leader not ile beraber Notumuzu buraya getiriyor olacağız. Ben buradaki yüzeyimi seçerek buraya not tanımlamayı gerçekleştireceğim. Eğer bunun e, orientasyonu değiştirmek istiyorsam mutlaka ki bunun ayarlarına girebiliyor olmam gerekir. Change orientation asası bunu gerçekleştirebiliyoruz. Burada flip dediğimiz anlam itibarıyla doğrudan karşımıza geliyor. Oked okay dediğimiz anlam itibarıyla bakın burada notumuz karşımıza gelmiş oluyor. Ve Buradaki ayarları içerisinde burada referans tanımasını yaptıysak biz burada farklı referansları da sonradan gösterebiliyoruz. Doğrudan bakın semantik query altındaki başlık ile beraber referanslarımızın neye ait olduğunu da görebiliyoruz. Doğrudan biz bu geometri ile beraber yani bu not ölçüsü ile beraber burada referanslarını da gösterebiliyoruz. Bakın burada surface sets başlığı içerisinde details'a gidiyorum. Burada Add butonuna bastığım andan itibaren yüzeyi seçiyorum. Ve tek hamleyle burada ayırma yüzeylerini belirtebiliyorum. Bu da Creo'nun seçim mantığında olan bir yapı olarak karşımıza geliyor. OK dediğim andan itibaren bakın OK diyorum. Ve sonrasında tekrar semantic query ile ben bunu inceleyeceğimi söylüyorum. Ve burada doğrudan karşımıza geliyor. Şimdi bir sonraki not üzerinden bir çalışma yapacağım. Buradaki... Delimin üzerine bir ölçülendirme yapacağım. Bunun için de Dimension'ı seçiyorum. Dimension'ı seçtiğim andan itibaren bakın burada doğrudan yüzey yapısını seçeceğimi söylüyorum. Sürekli Surface dedikten sonrasında bakın burada yüzeyimi seçiyorum. Hatta e, burada Front yapıda olacağını da söylemem gerekiyor. Şöyle hemen düzeltmeyi yapalım. Front dedikten sonrasında bakın burada tekrardan bir ölçülendirme yapıyorum. Sonrasına geliyorum. Diametri olarak bunu belirtiyorum. Çap bilgisini girdikten sonrasında tabii ki düzenlemelerimi yapmam gerekiyor. Hemen burada önden bir ayarlama yapıyorum. Ön bir ek ekliyorum. Ve sonrasında burada noktadan sonraki gelecek hane sayısını burada belirliyorum. Eğer tolerans ekleyeceksem toleransı burada ekleyebilirim. Simetrik toleransı bakın 0,0,2 şeklinde tamamen mümkün olabiliyor. Sonrasında tabii ki bu anlamsal referansları tekrardan burada göstermem gerekiyor. Çünkü ben bunu birçok noktada kullanacağım. Eğer ben buradaki ölçümü seçersem burada referans vasıtasıyla burada ikinci, üçüncü ve dördüncü yüzeylerimi burada seçebiliyorum. Okey dediğim andan itibaren bakın buraya eklemelerimi yaptım. Doğrudan hatta burada semantik koyarı vasıtasıyla referanslarımı da görebiliyorum. Sonrasında burada geometrik toranslandırma ekleyeceğim ölçüm üzerinde. Bakın burada Ölçümün altına geometrik toleransı ekledim. Burada gerekli tanımlamalarımı yapacağım. Burada diklik olacağını söylüyorum. Diklik olacağını söylediğim andan itibaren buradaki ölçüm 0.1 olarak kalıyor. Buradaki malzeme da hatta bunu 0.2 çıkartabiliriz noktada. Burada sadece alda datumuna göre bu işi yapacağımızı söylüyoruz. Ve sonrasında bu işlemi tamamlıyoruz. Ama özellikle... Geometrik translandırma altyapısına yine aşina olan bir kullanıcı için mutlaka ki bizlerin yardım alması önemli, e, önemli olacaktır. Bu noktada Krio bize GDNT Advisor'ı applications başlığı içerisinden sunuyor. Applications içerisinde bakın GDNT Advisor tıkladığınız andan itibaren burada size yeni bir pencere açılıyor olacaktır. Sigmetrix ile beraber çalışan bir altyapı sahip ve bu şekilde biz Advisor Tree içerisindeki hataları görüntüleyebiliyoruz. Bakın buradaki uyarılar içerisinde The Specified GCS Yani Geometrik Karakteristik Is Not diyor. Demek ki benim burada bir ee, Geometrik karakteristikleri değiştirmem gerekiyor. Pattern yapısı içerisinde Sağ diyorum. Edit dediğim andan itibaren Burada Geometrik karakteristikleri değiştiriyorum. Bakın burada position olarak burada belirteceğimi söylüyor. Burada Maksimum malzeme koşulunu da burada belirteceğim. A, B, olarak da buradaki düzenlemi tekrardan konulandıracağımı söylüyor. Okey K, D, Limanlı Yatıları'ndan yapıyor. Ek olarak da Advisor Tree içerisinden de buradaki e, hatayı da ortadan kaldırmış oluyor. Sonrasında burada Datums başlığına da gideceğim. Datums başlığına girelim. Datums başlığı içerisinde özellikle NBD ortamı içerisinde notlar ekleyebiliyoruz. Ve GD&T Advisor'la beraber de ihtiyacımız olan notlara da buraya karşımıza getirebiliyoruz. Bunu yapabilmek için de tabii ki bizlerin e, Edit Properties butonuna tıklaması gerekiyor. Edit product Properties içerisinde Model Type'ı Other diyoruz. Ve burada Properties and Notes kısmında istersek burada özelleştirebilmemiz de mümkün olabiliyor. Ama ben burada hazır olan bir yapıyı buraya karşıma getirerek burada ölçümü girerek accept diyorum. Ve notum da oradan burada karşıma geliyor. Nvidia yapısı içerisinde, model-based definition altyapısı içerisinde notlarımı da bu şekilde kaydırıyor olacağım. şöyle Hatta bunları ayrı ayrı buraya kaydıralım. Bakın notlarımı buraya kaydırdıktan sonrasında burada bir update işlemi gerçekleştiriyor oluyor. Update butonunu bastıktan sonrasında zaten burada artık güncellemi yapmış oluyor ee, Burada ba Ayrı bir başlığa daha geçiyorum. Ayrı bir başlık üzerinden bir ölçülendirmesini edeceğim. Burada mesela dört adet olduğunu söylüyor. Dört adet yapayım. Buradaki bilgisini kaldıracağım. Burada Additional Textable'ı kaldırıyorum. Kaldırdım. Anlam itibaren tekrardan buraya bir update diyorum. Update dediğim andan itibaren bir güncelleme buraya geliyor olacak. Güncelleme geldiği andan itibaren gerekli uyarılığımı burada görmüş oluyorum. Ve ek olarak da eee Mesh Annotations kısmında burada örtüşmeyen yapılar var ise bunları seçerek tekrardan bir update diyorum. Update dediğimde bakın buradan doğrudan uyarılarımı buradan kaldırılmış oldum. Şimdi burada bir adet daha sayfa içerisinden geçiş yapacağım. Buradaki hatalarımı aslında bir nevi düzenliyorum. Bakın buradaki ölçüm üzerinden bir çalışma yapacağım. Mesela buradaki ölçüyü burada doğrudan GD&T Advisor içerisinde GD&T Advisor içerisinde Tolerance Feature olarak ekleyeceğim. Burada yüzeylerimi seçiyorum. Üçme yüzeylerimi burada getiriyorum. Onlara hızlı bir şekilde tamamen gerçekleştirebiliyor olacağım. Şema içerisinde Size Dimension'ı seçiyorum. Size Dimension'ı seçtiğim andan itibaren Dimension'da bulunan otomatikçe burada karşıma getiriyorum. Ki bir burada ölçüyü düzgün getirsin. Aslında normal nominal ölçü üzerinden bir çalışma gerçekleştiriyorum ve buradaki hataları bakın bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi buradaki toleransı yapayım üzerinden bir kompozit e, frame oluşturabiliriz. Yani burada ikinci bir kontrol mekanizmamız varsa bunu ekleyebiliyoruz bakın. Burada da 0.1 çap içerisinde bir kontrol mekanizması daha ekleyeceğim. Buraya. Bakın ABC düzlemi doğrudan karşımıza geliyor ve sonrasında biz bu geometri için gerekli olan ölçülendirmeleri model üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bu NVIDIA'nın en güzel tarafı aslında step katasıyla beraber de taşınabiliyor bu bilgiler. Ve ek olarak da eğer tedarikçinizin mesela kreo lisansı yoksa ama ücretsiz bir uygulama üzerinde bu ölçüleri geometri üzerinde görüntülemek istiyorsa mutlaka ki burada file save içerisinde save it copy ile burada kayıt almanız gerekiyor. Burada pvz olarak bunu kayıt alacağımı söylüyorum. Masaj üstünde mesela ben burada kendi uygun bir ismi veriyorum. Demo şeklinde bir isim veriyorum. Bakın pvz datasını kendi ayarlarımla beraber OK diyorum ve bunu burada kaydediyorum. Bütün bilgileri doğrudan pvz içerisine kaydediyor. Bilgisini verdikten sonrasında burada CreamView Express uygulamasını açarak bu modeli pvz olarak görüntüleyeceğim biraz daha. Open içerisinden burada modelimi karşıma getiriyorum. pvz datası olarak buraya karşıma geliyor. Ben burada viewables kısmı içerisinde her başlığa iki kez sol kere tıklayarak bakın her başlıkta bütün bilgileri doğrudan görebiliyorum. Bakın yaptığımız değişiklikler de doğrudan bu şekilde karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi tabii ki Creo Express'e Burada kapatıyorum. Ama dediğim gibi CrimeView Express beraber ücretsiz bir uygulama olduğu için bu tip dataları görüntüleyebilirsiniz. Tamamen yani görüntüleme kullanılan bir kullanılabilir. Şimdi buradan sonrasında ikinci bir uygulamayı daha gerçekleştireceğiz beraber. Mutlaka yaptığınız işlemleri e, annotet başlığı içerisinde update yaptığınızdan emin olun. Bunu da söylemek isterim. Her yaptığınız güncelleme sonucunda update de burada kaydetmeniz gerekiyor. Şu an için tabii biz farklı bir örneğe geçeceğiz. Biz not to diyebiliriz. Şimdi ikinci bir örneğimiz üzerinden bir çalışma yapacağım. Burada montajımızın ismiyle klasörümüzün ismiyle aynı olacak. Şurada Açalım. Şimdi burada tekrardan böyle kısaca başlıkları şöyle gezmiş olun. Başlıkları tekrardan böyle görelim. Her başlıkta bakın gerekli olan bütün bilgiler de oradan karşımıza geliyor. Şimdi en son tabii ki Apro OpenX başlığına geldiğimiz zaman itibaren burada bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bunun için de tabii ki Annotate başlığına tekrardan gelelim. Annotate başlığında front'a geldikten sonra ben burada ilgili görüşme geliyorum. Burada dimension'ı seçtikten sonrasında sadece burada referans seçmemi istiyorum. Bakın yüzeyi seçtiğim andan itibaren bir sonraki referansıma geliyorum. Görüşümü seçtiğim andan itibaren bakın burada ölçüm karşıma geliyor. Şimdi burada birazcık fıkırı kaydırıyorum. Burada ölçü üzerinde biraz değişiklikler yapmam gerekecek. Tabii ki ölçüm üzerine tekrar tıkladıktan sonrasında bakın buradaki e, toleransımız basic bir tolerans olacak. Burada ek olarak da virgilden sonrasında sadece bir hane gelecek. Ve ek olarak da buradaki formatımızda 40 olarak buraya getirmiş olacağız. getirdiğimiz andan itibaren bu ölçüyü dediğimiz gibi sürüküyoruz. Ve sonrasında bir kere update dediğimiz andan itibaren artık bu görünüşe bu ölçü yaptığımız olacak. Hatta gelip mesela şöyle bir şey daha yapalım. Bir ufak düzenleme daha yapacağım. ölçüyü seçtikten sonrasında sağa kılık yapıp bakın multi plane diye şu hizaya göre ona almasını istiyorum. Bu da bir diğer yapacağım aktivite diyebiliriz. Şimdi bu şekilde bakın görünüşümü oluşturuyorum. Update diyorum. Son yani, haline bu şekilde Sonrasında tabii ki datums başlığına geçiyorum. Datums başlığına geldikten sonrasında datums başlığı hemen sağmılır Burada bir geometrik transformandırma eklemesi yapacağım. Onun için de geometrik dönüşü tıklıyorum. Burada yüzeyimi seçeceğim. Sonrasında buraya orta kırık yaptığım andan itibaren buradaki referansları da tabii ki mutlaka ki tanımlamam gerekiyor. Anlamda referansları tanımlayabilmek adına. Şöyle modeli tekrar istem konuma getiriyorum. Ve sonrasında mutlaka ki bunun oryantasyonu düzenlemem gerekiyor. Bunun için de tekrardan sağlık Change Orientation ile beraber var olan bir yapıdan kontrolü sağlayabiliyorum. Bakın. Var olan yapıdan kontrolü sağlayabiliyorum. Ve sonrasında bunu tabii ki birazcık küçültmem gerekecek. Bunun için de formattan yararlanıyorum. 40 dediğim andan itibaren bu geometri burada. Artık bu ölçü yapısını buraya eklemiş oluyorum. Ee, sonrasında burada geometrik tolerans üzerinde bir ufak bir değişiklik yapacağım. Geometrik tolerans üzerinde bir ufak bir değişiklik yapacağım. Bunun için de ölçme, buradaki geometrik toleransın içerisine geliyorum. Burada 0.5 olacağını söylüyorum. Ama buradaki maksimum malzeme şartını kaldırıyorum. ABC datımlarından yer alacağını söylüyorum. Ama buraya da ekstradan 2x altında bir, e, buraya bir, yeni bir şey gösteriyorum. 2x olarak belirttikten sonrasında burada eğer fazlan var ise bakın burada 4 places varmış mesela. da hemen şuradan kaldırıyorum. Mutlaka bunları yaptığımı dikkat etmem Sonrasında tabii ki gdnt'ye tekrardan bir başvuruyorum bu noktada. Beni doğru yönlendirebilmesi anında. gdnt açıldığı andan itibaren ben burada gerekli yönlendirmeleri yapacağım. Şimdi GDLT ekranımı açtı. Bakın burada general grubu karşıma getirdi. General grubu karşıma getirdim. Hemen burada bir edit yapacağım. Bir ufak bir düzenleme yapacağım. Bakın burada oradan ...buradaki pozisyonu değiştireceğim. Burada profile of a surface deyip bunu OK diyerek buradaki hatayı burada kaldırmış olacağım. Şimdi buradaki işlemi tamamladıktan sonrasında bir farklı başlama geçiyorum. Orada kendim de yeni bir Tolerance feature oluşturacağım. Bunun için Tolerance Feature'a geliyorum. Tolerance Feature içerisinden referansını seçeceğim birazdan. Referansını seçtiğim andan itibaren Tolerance'ı oluşturmak için bakın bana imkan sağlayacak. Accept diyorum. Bakın doğrudan tartışma geçiyor. Burada paralellik olacağını söylüyorum. Buradaki ölçü birimi sıfır ve kontrol beşlik kontrol edecek. Burada A düzleme görümü oluşturacağım sonrasında artık işlemini burada Bir olacağım. İlgili çalışma bu şekilde görmüş olacağım. Ama mutlaka ki bu tip görmekleri e, oryantasyonlu referans alabileceğiniz bir olsun. Mesela burada da gördüğünüz gibi. E sonrasında bakın şöyle ürtenin hatta bunda da da aynı şekilde 40 yapalım. Bu şekilde düzenlemiş olduk. Demek ki bizim artık son nihayet halini burada karşımıza getirmiş olduk. Şimdi son olarak da tabii kaynak modellemeleri içerisinde de bizler ölçü notlarını nasıl yönetmiyor? Bunlara da bakalım. Yani model tabanlı yönetimi kaynak modellemesi içinde modellemesi için yapabiliyoruz. Son uygulamamızda doğrudan burada montajımı açıyorum. Burada mutlaka ki Annotate tabında eğer bu ölçü nereye nereye göre konulanacaksa mutlaka ki bunu anlamanız gerekiyor. Bek olarak bakın önden bir ettim. Ee, applications başlığı içerisinden burada Welding adı altında bir modülümüz var. Welding adı altında belirttiğimiz modül özellikle krevi içerisinde belli bir firma standardınıza göre otomatize hale getirmiş yapıları içeriyor. Yani aslında normal kaynak modellemesini kendi firma standardınıza göre hazır hale getirebiliyorsunuz. Bizim buradaki çalışmamız normal kaynak modellemesi üzerinden olacak. Şimdi buradan sonrasında bakın, Filet'ı verde seçiyorum. Yüzeylerini seçiyorum. Bir diğer yüzeylerini seçerek, bakın aradaki kaynak bir tane belirliyorum, belirtiyorum. 2.5 olarak tanıdım. Ve burada, soydu var, bunu tanımlamış oldum. Burada eğer, e, yüzey finish'ini belirtmek istiyorsam ve Ctrl'ı belirtmek istiyorsam, buradan seçebiliyorum. Ve oluşturduğumuz otlar bakın da oradan karşıma geliyor. Aynı mantıkla bir diğer ee, köşe kaynağı oluşturuyorum. Fiyat verdi seçiyorum bakın, yüzeylerini seçtim, İkinci yüzeylerini seçtim, ölçüm burada girip hemen burada solid olarak beni tanımlıyorum. Yine aynı prosesi burada da gerçekleştiriyorum şöyle, seçtikten sonrasında ok diyorum bakın burada karşıma geliyor. Getirdiğim andan itibaren son kaynağımı da buraya ekleyeceğim. Burada da hemen tanınmamı gerçekleştireceğim. Bakın yüzeylerimi seçiyorum. 2,5 bir şeklinde bir atıyorum. Bunu sadece katı yapmam yeterli. Oklediğim andan itibaren bu şekilde notumu oluşturmuş oluyor. Bakın bu şekilde notum karşına gelmiş oluyor. Hem kaynak modellerimi yaptım hem de notlarımı karşıma getirmiş oldum. Model Based Definition uygulaması ve GD&T Advisor uygulamasını bu şekilde tamamlamış oldum.